Bugün 22 Temmuz 2022 Cuma Venüs günündeyiz. Boğa burcunda ilerleyen ay sabah erken saatlerde Uranüs ve Ay düğümleriyle birleşecek. Gelecek planlarımızı değiştirecek, hızlı ve sürpriz gelişmelerle karşılaşabiliriz. Yeni düşünceler, parlak fikirler, buluşlar, ani tanışmalar kadersel yön değişikliklerine neden olabilir. Sabah saatlerinde ruh halimiz huzursuz ve heyecanlı olabilir. Aynı zamanda da daha cesur davranabilir, risk alabiliriz. Toplumsal alanlarda güvenlik, temel ihtiyaçlar, sahip olduğumuz toprak, mülk ve değerler, para ve finansal piyasalarda stresler ve düzen değiştirici durumlarla da karşılaşabiliriz. Boğa burcundaki ay öğleden sonraki saatlerde kova burcundaki satürne dik açı yapacak. Ruh halimizin daha karamsar ve melankolik olması mümkün. Kişisel ve toplumsal görev ve sorumluluklar öne çıkarken... Hata ve ihmallerimizle de yüzleşebiliriz. Aile büyükleri, otorite figürleri, toplumsal düzen, kural ve yasaların üzerimizdeki olumlu ya da olumsuz etkileri gündeme gelebilir. Gece saatlerinde boğa burcundaki ay ile balık burcundaki Neptün arasında etkinleşecek olumlu açı sezgilerimizi ve hassasiyetimizi yükseltebilir. İçinde bulunduğumuz şartlara anlayışla yaklaşabilir, kabullenişe geçebiliriz. Çevremizdeki kişilere de duyarlı davranabilir, empati yapabiliriz. Gece saatlerinden itibaren Güneş, Yengeç Burcu'ndan ayrılarak Aslan Burcu'nda ilerlemeye başlayacak. Yaşam enerjimiz, özgüvenimiz ve yaratıcılığımız yükselirken önümüzdeki bir ay... Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.